Resul-ü Kibriya aleyhissalatu vesselamın ilim şehrinden Hz. Ali Efendimizin kapısına oradan göğüsten göğüse aktarılarak her devrin derdine çareleri yetiştirmek niyetiyle Allah'ın rızası Resulullah'ın sünneti üzere Futuhat-ı Mekke'den Futuhat-ı Medine'ye Yeni bir çağın ilk günlerinde. Başlıyoruz.